Ben İrem Kalkavan, uzman bebek masajı eğitmeniyim ve aynı zamanda bir anneyim. Bugün sizlere refleksoloji nedir, bebek ayak refleksolojisi nedir ve nasıl uygulanır gibi soruların e, cevaplarını anlatacağım. Küçük teknikler vereceğim ve bunları evde rahatlıkla bebeğinize uygulayabileceksiniz. Öncelikle refleksoloji nedir ondan bahsedelim. Refleksoloji adından da tahmin edileceği gibi uzak doğudan gelen bir e, alternatif tıptır aslında. Biz Yetişkinlere uygulanan masaj teknikleri, bası teknikleri gibidir aslında bebek ayak refleksolojisi de. Refleksolojinin temel amacı ayak ve ellerde bazı bası noktaları bulunur. Bu bası noktaları aslında organlara direkt ulaşmaya da yardımcı olur diyebiliriz. Kısaca ee, bazı noktalara bası yaparak bebeğinizi rahatlatabilirsiniz sevgili anneler. El ve ayaklarına özellikle bası uygulayabilirsiniz. Ama bebeğinizi en rahatlatacak şey ise e, bebek ayak masajıdır, ayak refleksolojisidir. Refleksoloji çok geniş bir ee, alana sahiptir. Bebeklerde bazı bası noktaları vardır ve o bası noktaları bebeğinizi gerçekten rahatlatacaktır diyebiliriz. Şimdi kısaca ben size refleksolojinin nasıl uygulanacağından bahsetmek istiyorum. Refleksiyoloji öncelikle e, yetişkinlerdeki gibi bebekleri de rahatlatmaya e, artı olarak bebeklere çok güzel şeyler katmaktadır. Nedir bu? Bebekleri sakinleştirir, bebeğinizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, bebeğinizin gaz ve kolik ağrılarını çok iyi gelir. İştahsız bebekler için e, özellikle tavsiye ederim ayak refleksiyolojisi çok işe yarar işe yarayan bir şeydir bebeğinizin diş çıkarma döneminde bebeğinizin ağrılarını en azı indirir Bebeğinizin biliyorsunuz diş çıkartma döneminde bazı ağrıları oluyor o ağrıları da en azı indirir diyebiliriz aslında